Evet. ikinci silindirimizin emme subaplarında problem yok ama egzoz subabı yanmış. Niye bu kilometrede bu araba subap yaktı? Neden LPG'de 1000 km kullanmayacak? Neden 1000 km'de yan değiştirecek? Subaplar, kayıtları, contalar, takım contalar. Topak değişti mi? Yok abi o manikot değişmez. ya pompası, yağ antifrizi, suyu bilmem nesi değişti. Çelotogaz'dan herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü konumuz Hyundai Tucson. 1.6 Atmosferik G4 FD motor kodlu aracımız. Bu arabalar yeni çıktığı dönemlerde tabi kimse kronik e, sorunlar olduğunu bilmiyordu. İnsanlar kullandıkça bazı kronik sorunlar baş gösteriyor. Bu motor kodlu araçlarında genelde yaşadığı problemlerin bir tanesi subap yakma olayı. E, ortalama 140 bin kilometre bandından sonra subap yakma olayları bu motorlarda sık yaşanıyor. Bu aracımıza da LPG bağladık. Dün LPG montajı yapıldı. Üzerine farklı bir marka vardı bu araca uygun olmayan sorunları vardı müşterinin e, sistemi değiştirdik bu sektörün e, en iyi markalarından bir tanesi olan Prince LPG ile dönüşümü yapıldı fakat dönüşümü yapıldıktan sonra fark ettik ki arabanın rörelentisinde bir sorun var tekleme var sonra kompresyonlarını ölçtük ve ikinci silindirin kompresyon değerlerinin çok düşük olduğunu gördük normalde 110 binde çok karşılaştığımız bir e, kilometre değil Niye bu kilometrede e, bu araba suvap yaktı? E doğru LPG gitti takılmadığı zaman arabada bir karışım sorunu baş gösteriyor. Yani homojen olarak her devir bandında ihtiyacı olan yakıtı karşılayamıyoruz. Ya düşük kalıyor ya fazla kalıyor. Yakıt fazla kalırsa katalizörü yer, düşük kalır ise suvapları yer. Bu bir kuraldır. Yeni nesil e, enjeksiyonlu motorlarda e, karışım oranı zengine doğru giderse katalizör hasar görüyor. Düşük kalırsa da iç hararet yükseldiği için de subaplar hasar görüyor. Muhtemelen düşük kalitedeki LPG yüzünden motorumuzda 100 binde subabı yemiş. Evet şimdi kapağımızı söktük. Üzerindeki iticileri çıkaracağız. Sonra bir test edeceğiz. Bakalım tespitimiz doğru mu? İkinci silindirde kompresyon düşüşünün sebebi subap yanığı mı? Ki bunun sebebi sadece subaktan kaynaklı değildir. Piston delinmesi, sekman kırılması, gömlekte delinme bunlara sebep olur. Ama biz aracın kilometresinden dolayı subat yönündeydi teşhisimiz. Şimdi iticileri çıkaralım. Kapağı tersi çevirip test edeceğiz. Itici iticiyle çıkarıyoruz. Bana bir tane yağ ve havayı versene. İkinci silindirimimizde kompozisyon düşüktü. Şimdi onu göreceğiz. Sebebi ne? Muhtemelen egzoz subatları yanık çıkacak. Ama kontrol edince belli olacak. arkadaş şey var. Buji deliklerini kapatıyoruz ki sıkacağımız yağ oradan aşağı akmasın. Şimdi burada sızdırmazlığı sağlıyor mu sağlamıyor mu diye bakacağız. Evet. ikinci silindirimizin emme sobatlarında problem yok. Ama egzoz sobabı yanmış. Köpürmeyi görüyorsunuz. subabımızın biraz biri yarı. Yani. Biraz daha evet, o da o da. E yap abi. Bakalım buradaki durumlar nedir? Abi, tamam herhangi bir Herhangi bir köpürme yok. da şey var. Ama bu kabul edilebilir bir seviyede. Şimdi arabanın yaptığı kilometreden dolayı Subaplarda bir miktar sızdırma gözlenir. Ama oran bunun üzerine çıktığı zaman kompresyon çok düşük çıkar. Düşük çıkan kompresyonda da tekneme sorunuyla karşılaşıyoruz. <gülüyor> Yaptığımız sesten şunu anlıyoruz. 2 ile 3'ün egzoz subapları yanmış. Yanlığından dolayı da sızdırmazlığı yeterince sağlayamıyor ve kompresyon düşüşüne sebep oluyor. Bu araçta subaplar değişecek. Sindir kapak contamız değişecek. Subapları renk -de alıştıracak bize teslim edecek. Ondan sonra kompresyon kayıpları yaşanmayacak. Bu araba o kadar uzun süre karışım sorunuyla çalışmış ki silindirlerimizin Gömlek dediğimiz kısımları parlamış, çizilmiş. Şimdi buradaki parlamalar iyi değil. Çünkü silindirlerin içinde honlama dediğimiz bir işlem yapılır. Pürüzlü bir hale getirilir ki yağ tutsun diye. Parladığı zaman hem sekmanların çalışma şeklini bozuyor. Hem de yağ tutmadığı için kompresyon kaçaklarına sebep oluyor. Biz de dedik ki bu kadar sökülmüşken. Çünkü gömleklerin de bir honlaması, onlanması gerekiyor. da paradan kaçmayalım araç sahibine. Çünkü bu işlemin yaptırması 20.000-30.000 bin, bin km sonra yine kompresyon kaçakları ve yağ yakma başlayacak araçta. E, bu sefer tekrar baştan yapılmak zorunda kalacak. Yani yine harcadığı rakamları harca, harcamak zorunda kalacak. E, biz de dedik ki bunun üzerine e, çok fazla bir maliyeti çıkmıyor, Homlanıp sekman atılması. Bunu da yapalım. E, aracın sahibi de kabul etti. Şimdi motoru biz söktük, dağıtacağız. Rektif götüreceğiz. Gömleklerimiz homlanacak. sekmanlarımız değişecek. Zaten sobaplarımız, kapağımız yapılıyor ve böylece motor sıfır bir şekilde e, uzun süre daha hizmet görecek. Motorumuzun ekfii işlemi sonrasında pistonlarımız, gömleklerimiz onlandı, e, segmentlerimiz, pistonlarımız değişti. Yani bu motor bir sıfır motor halini aldı. Şimdi e, üst kapağı toplayacağız burada dikkat edilmesi gereken bu kapaklar açılı toplanıyor normal tok anahtarıyla bir miktar toplandıktan sonra açılı bir şekilde sıkılıyor ona dikkat edilmesi gerekiyor abi motor baştan sona ya pompası da dahil. Pistonlar, sekmanlar, suvaplar, suvap kayıtları, contalar, takım contalar. Topak değişti mi? Yok abi, o manikop değişmez. Ha. Ya pompası, ya antifrizi, suyu, bilmem nesi değişti. De. Pompası, de. sıfırdan reklifiyordu. Motorun evet. sıfırlandı. Evet. <gülüyor> yağ pompasını getirsene. İskıntı yok değil mi? Şöyle. Hiçbir problemi yok. Ben test ettim. Şimdi sen de test Gaz, ettin arabayı. Gazda da yok. Gazda da yok. Ama şimdi Motor yeni, sıfır reklifiye. Bir bin kilometre kadar LPG de kullanmayacaksın. Ha, tamam. Tamam. İlk defa bu kadar kilometredeki bir armadan motorunun o kadar kötü çıktığını gördüm. Ya işte... Aslında... Şunu yapıyordu bu araba. Ben, e, rampa yukarı çıkarken basıyorsunuz ya Bastığın zaman aynı normal klasik arabalar debriyaj batası yırır ya. He. O zaman fırt yapar. Bu da öyle yapıyordu. Serviste dedim arkadaş bu böyle yapıyor. Bakın O normal dedi. Ya Normal olur mu? Normalde hani 5000 devir, 6000 devir gitmesi gerek <gülüyor> ama 4000 devirden sonra pıt yapıyordu. Ya dedim bunda bir sakatlık var. <gülüyor> Tabi o 100 bin kilometreden sonra garanti bittikten sonra da şey yapmaya başladı ilk çalıştırmada özellikle soğuk havada bazen istobede iki ay zaten <gülüyor> onu enjektör tıkanmasından da yapar ama kompresyonun düşük çıkması gömleklerde yüzde sekiz büyüme vardı Yani çok ciddi bir rakam zaten onun videosunu izlersin swap testinin videosu gömleklerin videosu Gömleklerinde parlama da vardı. Subop testini biz buradayken yaptıydınız ya. Onu bir de çıkardım ben üstüne yağ koydum ters çevirdim hava verdim. Bayağı açık yani suboplar. Şurada sağda dururuz. Rölantisine bir bakalım. Çalışmasında herhangi bir bozukluk görmüyorsun. Pek sesten bir şey olmaz gözükmüyor yani sıkıntı. Devam edelim. şu kelimeyi kapatalım. <gülüyor> var mı eksiltiyor muydu? Eksiltiyordu. Su da eksiltiyordu, <gülüyor> yağ da eksiltiyordu ya ikili. Neredeyse 10 binde ikilitte yağ eksiltti bir şey Emre Usta 2 sorum olacak? Sorabilir miyim? 2 soru. Neden 1000 km LPG'de kullanmıyor? İkincisi de neden yağını değiştiriyor? Neden LPG'de 1000 km kullanmayacak? Neden 1000 km'de yağını değiştirecek? Çünkü motor sıfır. Gömlek, honlandı, pistonlar, sekmanlar her şey yeni. Bir alışma süreci var. O alışma sürecinde de yüzeyden bir miktar tıraşlama yapacaktır. Bir kanıyor e, yıkanıyor motor ama burada montaj esnasında da biliyorsunuz tozlu bir ortamdayız. Yani Türkiye'de toz, hava toz. Yani parçaların üzerine toz yapışabiliyor. O yüzden ilk 1000 km'de bir yağın değiştirmesinde fayda var. 1000 km'yi sakin kullanmasında fayda var. Ki parçalar birbirine bir alıştır. 1000 km'yi neden benzinde kullanması gerekiyor? Çünkü LPG'nin çalışma ısısı yüksek. Parçalar birbirine alışırken kendi Benzindeki çalışma ısısıyla alışsın sonraki kısımda LPG'yi alırız. Aslında çok önemli bir konu değil ama ben e, tedbir amaçlı o bin kilometreyi de benzinde kullanmasını istiyorum. Çünkü LPG'de e, benzine göre ısı biraz daha yüksek olacak. alışma esnasında da yüksek ısıyla yapmasın bu işi. Tabii kendi çalışma koşullarında çalışma ısısında parçalar birbirine alışsın ondan sonra LPG'yi çekecek.